automatın mi? bize kim扬 picu henin humanas sonu Ponクa yoruba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 hehehehe <gülüyor> sen nesin ki diyor hehehe <gülüyor> senin gibi deniz, kim de kimleri atlattı ooo Şu <gülüyor>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 yeter. Heyler gelin size şam bir şey gelsin. Hava yağyor vallahi gel. Yağış göstermiyor ama yağmur ya. Gel abi. Uzakta kalmışsın. E, gel ya bura gel Harris gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> Lan siktir git diyor. Gel içine sıcak bir şeyler gitsin, gel. Abdül Reis. Tadir Bey. Kadir abi şunu al lan, Kadir abi şunu al lan evet, He? al şunu Her şeyden bir şey kesin sallan ya Şuna al oğlum ha. Aman hafır <gülüyor> üstünde geziyor hayvan aman hafır Sen her şeyden kuy durdur evet. Kıraça geliyor lan Aha, Kıraça kıraça, kamışın ucundan belli kıraça oldu onun Kıraça iyi çık, bırak Gelin bırak gel gel basalım, şarkı bırakıyorum, bana gel Bekleyin, babayla al Hadi. Buna vurun yutmuş vurdum. Abi bu senin. Bu da Emre Bey'in. Sen ya de çözmüş. Sedi olacağım adı, diyerek bu. Sağdım. musun sana? Alın. Sağ olun. Havası olur, halsını. Gel, gel abi. İçine çizeklisin. Gelin. Ne sınıf var Gel abi gel. Emre kalın anlayalım.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 Mesela adam bizim. bitti, bitti. Ne <gülüyor> bitti? Lan, abi, seni sormadan. lan. Geçen, geçen, <gülüyor> geçen hafta için çok Ne ya. şey, Ne yaptın, aldın mı geçen hafta akşam bir bu şey? Adam bizi kapacak da şimdi. İçine Al.